Bu videomuzda verileri görselleştirmek için kullanılan yöntemlerden bir tanesi olan Histogram'dan bahsedeceğim. Histogram. Alengirli bir kelime ama aslında hiç de öyle karmaşık bir şey değil. Histogramın istatistiksel verilerin gösterilmesinde en çok kullanılan yöntem olduğu rahatlıkla söylenebilir. Gelin size bazı veriler için Histogram'ın nasıl oluşturulduğunu göstereyim. O zaman kolayca anlayacaksınız. Elimde bu gördüğünüz veriler var ve onları histogramla göstermek istiyorum. Bu sayıların hangi sıklıkla yer aldığını göreceğiz. Hangi sıklıkla? Bunun için önce sayıları yazayım. Her birini uygun kutulara yerleştireyim. Elimde 1 var, bir adet 1 var. Bir tane de 4 var. Arada 2 ve 3 için biraz boşluk bırakalım ve 4'ü yazalım. Bir 2 var, bir 1 var. Bu 1'i diğerinin hemen üzerine yazayım. Bir tane 0 var, 0'da 1'in soluna yazayım. Sırayla gitmelerini istiyorum. Bir 2 var, başka bir 2 daha var. Bunu hemen ilk 2'nin üzerine yazalım. Bir 1 daha var, bunu da diğer 1'lerin üzerine yazayım. Bir 0 daha, yine üzerine yazıyorum. Bir 1 daha, sonra bir 2 daha, bir 1 daha. Ve 2 sıfır daha geldi. 2 0, 0, sıfır. 2 adet 2 daha var. 1 tane 3 var. 2 adet 1 daha geldi. Çok güzel, hoş geldiler. 1 tane 3 daha. 1 adet de 6. Hiç 5 yok, bir adet 6 var. 3 ve 4 arasındaki boşluk biraz fazla oldu. Sayıları bir daha yazdım. Aslında onları sınıflandırdım. Şimdi de her bir sayıdan kaç adet olduğuna hesaplayalım. Bunu da aşağıya yazayım. Bu sayıların her birinin sıklığına bakacağım. Her bir sayının sıklığına bakacağız. 1, 2, 3, 4, 4 adet 0 var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 adet 1 var. 1, 2, 3, 4, 5, 5 adet 2 var. 1, 2, 2 adet 3 var. Bir adet 4 ve bir adet de 6 var. Şu şekilde yazalım. Bir yana sayıyı, diğer yana da sıklığını, sıklığını yazacağız. Sayıları yazalım. 0, 1, 2, 3, 4, 5'i de yazabiliriz. Tabii 5'in sıklığı 0 olacak. 6 da var. 0 bu ver hükümesine 4 kez yer alıyor. 1, bu veri kümesinde 7 kez yer alıyor. 2, 5 kez. 3, 2 kez. 4, 1 defa, 1 kez. 5 hiç yok. 6 da 1 kez. Yani yaptığım ilk şey veri kümesindeki sayıları saymak oldu. Kaç adet 0 var diye sorsanız sayarım, değil mi? 1, 2, 3, 4 adet. Kaç adet 1 var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 adet. Sıklık derken, işte bunu kastediyoruz. Histogram da bir grafik türüdür, bir sütun grafiğidir. Her bir sayının sıklığını grafikle göstermek demektir. İlk başta oluşturduğum bu tabloya çok benziyor. Gelin eksenleri çizelim. Sayıları yerleştirdiğimiz kutular aslında sayılar. Bunun işe yaramasının sebebi, tekrarlanan sayıların küsuratsız tam sayıları olması. Elinizde tekrarlanan tam sayılar yoksa, genellikle yapılan şey sayıları belirli bir aralığa yerleştirmek olur. Ama bu örnekte hepsi kendi kutusuna yerleşiyor. Sayılarımız 0, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bunlar sayılarımız. Düşe eksende de sıklıklarını yerleştireceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1, 0, 4 kez var, sütun grafik çizeceğiz, 0, 4 kez var, aynen böyle çiziyoruz, 0, 4 kere var, İşte bu gördüğünüz bilgiyi çizdik, 1, 7 kez var, hemen sütunu çizelim, 1, 7 kez var, İşte böyle, biraz daha düzgün çizelim, evet, 1, 7 kez var, 2 de başka bir renkle çizeyim, 2'de 5 kez var. Sütun 5'in hizasına kadar yükselecek. 2, 5 kez var. 3, 2 kez var. 3 tam olarak 2 kez var. Birinci 3 burada. İkinci 3 de burada. 4 bir kez var. Güzel. 5 hiç yok. Bu nedenle sütun olmayacak 5 için. Son olarak da 6 bir kez var. 6'nın bir kez olduğunu da şöyle gösterelim. Evet, bu gördüğünüz grafiğe histogram deniyor. Bunun adı histogram. Daha önce söylediğim gibi çok alengerli, çok havalı bir kelime ama aslında çok kolay olduğu konusunda artık tahminen hemfikiriz. Bu sayıların her birinin sıklığını buluyoruz ve bu sıklıkları grafik olarak gösterince ortaya çıkan şey histogram oluyor. Hepsi bu.